kaç tane var? 72 adet var ama ee, 6 yazıyor ufak boy yok mu? ufak boyunca işte bunlar var bunlar, bunlar da 46 şey, tane var 46 tane mi var? yok Tamam, 46 tane olursun. Hangi o altını mı araba? Büyük elmez mi? Altı, 16, e, 25 şey Büyük gelir mi çocuğa? Bilmem ki. Tam şey yap istersen bir bak. Y 72 adet. Tamam bir sor bakalım önce fiyat planını. Ya zaten. Kaç lira? kuruş. 188, 188 lira. 88 lira. Hı. Tamam. Sağ selam bunu alayım yine de. Tamam. Tamam. Küçük bir alalım oğlumuza da. Mehmet az gel, gel oğlum. He. Ondan mı istiyorsun? Evet, ondan istemiyorum. Hımm. Dondurma, mı istiyorsun? Hımm? Hımm. O neler istiyorsun? istiyorsun? Bak ben bu dondurma istiyorum. Tamam. Alacağız şimdi de. Baba, tamam. Baba be be dondurmayı. Tamam. Alalım bakalım. Hı. Açalım şurayı önce. Hı. Boş, Hangisini? Bu Al bakalım, oğlumuza dondurmamızı alalım. Evet. Hı. <Gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Bebeğimi Ana bak, ben dondurmadım. Açık ama dondurma. Açık mı yolda? Açık mı üstü? Evet bak üstü açık. Haa onu bırak oğlum o zaman. Onu bırak ha. başka. Hadi. Küçük Sen şey yap sürüdüm. al. Küçük başka al. Oraya. Dur üstü çıkmış mı oğlum? Küçük cipsir. Dur. Evet, yani, Dur anne değil. değişirsin onu. Bak kapalısını. Evet, ben var. aldım. Çocuk, çocuğun bir kabahati yok ya. Hı -hı. Ben, ben aldım onu. Ben de Hücünlü rahat. Şey alalım. Kimsel. bu. bu. <türüyor> bunu. Bu, bu bu. Ha, ha, be, çok seviyorum Hem bu 6.50 kuruş. Evet. Müşteri evet. isteklerini karşılamaya çalışıyoruz işte. Çocuk ne görse istiyor. Marketi komple alsa yine isteyecek. Marketi komple alsan yine istiyor. Değişen birşey yok. Her gözde ne istiyor çocuk işte. Çocuklar hep böyle. Çocuklar hep böyle maalesef.